Sevgili oğlaklar, güzel ailem, güzel, tadında, tadımlık ve keyif verecek bir yıl hanemize hem bereketli hem sürprizlerle hayatınıza böyle dokunarak değişecek bir yıl olsun. Diliyorum geçmişe ait özlem, kaybettiklerimizi ve üzüntü duyduğumuz her şey geride kalarak, yeni bir adım atarak kendimizi bulmanızı temenni ediyorum. Evet. Geçtiğimiz son 10 yıldır e, ekonomik olarak, duygusal olarak yaşadığınız krizler, ödemeniz gereken hacizli olaylar, vergileriniz, iş gereği yaşadığınız birçok statü. Bu yıl daha böyle adımları, ba bağlık olduğumuz noktaları daha hedefli şekilde göreceğiz. Ve kendimize yeni düzen, yeni iş, yeni kapı, yeni bir evre yaratacağız. Ve olduğundan çok emin olduğundan çok güvenli alanlarımız oluşturacağız. Bence... Çoğunluğu yeniden doğmak, yeniden var olmanın tadını varacak. Kaybettiklerimiz, kazandıklarımızın hesabını yapacağız. Evet abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. E, bu ara kariyer hayatımızla ilgili yarım kaldığını düşündüğünüz işle ilgili tüm süreçler bu yıl kapanmış olacak. Konum ve dürtübeniz ve yaptığınız evrelerdeki haklarınız yavaş yavaş iade edin. Özellikle e, serbest meslekte varsanız dışarıda işleriniz, koşturmalarınız, iletişiminiz daha yoğun olacak. Emlak sektörü, finans sektörüyle bağlantı kurmak isteyen sevgili oğlaklar için gerçekten bu fırsatlar bu konuyla ilgili kendimize oluşturacağımız insanlar ve kendi alanımızı yaratacağımız iş imkanlarımız bize mutluluk verecek. Özellikle gazetecilik, yazarlık, üst düzey yönetici ve CEO'sanız bu sene kendi CEO'nuzun hem paranızın hem şirketinizin size sunacağı tüm imkanları doğru ve temkinli şekilde kullanacağız ve Haziran ayına kadar hedefimizi çoktan bitirmiş olacağız. Başka projelerde de yer alacaksınız. Gıda sektöründe çalışıyorsanız ve gıda, top, tarım, toprak işiyle uğraşıyorsanız bu ara çiftçilik yaptığınız üretim size kazançlı bir yıl getirecek. Toprağınız bereketlenmiş şifasında en iyi şekilde hayatımızda oturtacağız diyorum. Ee, evet bu ara e, uluslararası ticaret ya da yurtdışı bağlantılı çalışan sevgili oğlaklar için özellikle 35 yaş üstü olanlarda yurtdışı kapılarınızla ilgili hayırlı sonuçlar, işiniz gereği gideceğiniz seyahatlerde olumlu olacak, ama Mayıs ayının sonuna doğru bir olumsuz bir oluşum şirketimize zarar verebilir. Evraklarımızı, kağıtlarımızı kontrol etmemiz lazım. Devlet alakalı noktada çalışıyorsanız, devlet kurumunuzla ilgili rahatsız olduğunuz insanlarda komple yer değişimleri olacak. Siz de yerinizde nefes alacaksınız. Taşeron bir firmadan farklı bir alanda yer almak istiyorsanız, Mayıs ayı bu konuda hem memurluk hakkınız hem de iş imkanınızdaki yeriniz belirlenecek artık memurluk adına büyük başarılar elde edeceksiniz. Devlete girmek, devlette bağlantılı işlerde olmak isteyen oğlaklar Mart sonrası bunlarla ilgili çok güzel destekler alarak, büyüklerimizden gelecek desteklerle bu kapılarımızın da imkanı oluşturacaksınız. Eğer KPSS devlet sınavınız varsa bu yıl bunu başarmış olacaksınız. 2024 devlet memurluğunuzla ilgili kapılarınızın fırsatları en iyi şekilde oluşacak. Akademik bir kariyer yapıyorsanız, öğretim görevlisiyseniz, doçenseniz, profesörseniz, yurt dışı ve şehir dışı bağlantılarımızda fazla olumsuzluklara hazırlıklı olun ve bunların önüne engel olmak adına yarım gördüğünüz birçok şeyi tamamlamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, ortaklı işlerimiz ve ortaklı planlarla alakalı büyütmek istediğimiz noktalarda ortaklarla ilgili ayrılımlar, ortaklıklarınızın size yaratacağı zararları görerek kendi başarınızla kendi sınırınızı çizerek, alanınızı büyüterek farkındalığınızı ve iş konusunda ortadaki otoritenizi daha sağlam bir şekilde oturtup kendi alanınızı daha büyüteceksiniz. O yüzden vaatler edilen zaman yapılan saat gökyüzü size var oluşunuzla birlikte adımlarınızın sizi artık para olarak ve yer ve mekan konusunda sizi mutlu edecek zeminleri sağlayacak. Yani zeminlerden korkmayın. Ciddi fırtınalar, ciddi aşklar da olacak bu şirketinizde ya da bulunduğunuz noktada ama evdeki ya da hayatınızdaki insana zarar vereceksiniz. O yüzden gökyüzü size duygusal fingirdeşmeyi, duygusal enerjiyi de yoğun yaratacak. ama fazla abartmayın kendi düzeninize, kendi hayatınıza, ve hayatınızı aldığınız insanın hayatınızı karartmasına ve onun hayatını karartmanıza izin vermiyor. Dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Özellikle 35 yaş üstü sevgili takipçilerim, evlilik ve ev konusunuzla alakalı bir türlü düzen kuramadım. Hala anamın evinde, hala babamın evinde yol alıyorum. Yalnızlıkta ileride yaşlılığımla ilgili küçük bir ev bakıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız, bu yıl özellikle Haziran ayından sonra sizin enerji enerjinizde aşk ve yuva kuracağınız insanlarla tanışma enerjiniz var umutsuz kula olmaz Siz umudunuzu devam edip saksızla bir çiçek yetiştirin çiçeğiniz büyüdükçe sizin aşk aleviniz de büyür diyorum Evet bebek ve doğumlar bu sene çok yoğunlukta olacak o yüzden beklenmedik hamilelikler çocuk gebeliklikleri, hani riskli olanlar bile sağlıklı kucağına alacaklar bir problem görmüyor. Çocuk tedavisi için özellikle 7. ve 8. ay sizin için olumlu bir süreç. Acele etmeyin. Sağlıklı bir evlat için Allah size nasip etmiş korkmanıza gerek yok. Uzun süredir yarım bıraktığınız başarılarınız ve odaklanamadığınız noktaları Mayıs ayından itibaren odaklanma. Kendi izciliğimiz, kendi kampımızı kuracağımız yolculuklarımız var. Bu ara e, özellikle de mahkemesel geçmiş iş mahkemelerimizle alakalı bu yıl sonuçlanacak. Hakkımız olan para bize iade olacak, iş iadesi de gerçekleşecek. İster katılın, ister başka işte yer alın. Önemi yok diyorum. Güçlü rüyalar, garip vizyon insanlarla tanışacaksınız. Ön sezileriniz bu yıl hayatınıza farklı noktalarda yer alacak. Tanıştığınız insanlar konum ve mertebe olarak gücünüzle alakalı noktada size çok güzel imkanları sunuyor. Siz yeter ki şansı kendinize çekmeyi unutmayın diyorum. Evet bu ara evli çiftlerimizle alakalı hatalar var. Nişanlanmak, evlilik kararı bu yıl fazla oğlak burçlarında devamlı evlenme heyecanı, sözlenme nişan evresi olacak. Bu yaz bol bol oğlaklar, ilişkisi olan oğlaklarda evlilik söz konusu olacak. Bu arada çeşitli davetlere... Ailevi gideceğiniz düğün nişanlarda da kısmetleriniz olabilir. Hiçbir düğünü, hiçbir nişanı kaçırmayın. Hayırlı bir aşk enerjiniz de söz konusu gözüküyor. Geçmişi dönük kırgın olduğunuz noktadaki bazı olumsuz olayları artık kapatmak için bu yılı lütfen Ocak ayı bitmeden çözmeniz lazım. Çünkü her çözümediğiniz evde bir ay geciktirecek. Bu bir ay gecikmeler yaşınızda geçiyor. Bilginiz olsun diyorum. Üniversite ya da lise sınavına hazırlanacak ev evlatlarımı sevgili. E, ailedeki ekonomik krizden kaynaklı odana odaklanamama, evde sıkılmalar söz konusu. Şu sert konuşmaları evimizin içerisinden çıkartacağız. E, özlem dolu sevgili oğlaklar. Anne ve babanızı kaybettiniz vefat etmiş olan oğlaklar için göz yaşı ve hüsran onlara özlemleriniz derin olacak onlar için bir un helvası kıvırarak bir insan doyurarak onların ruhuna şifa olsun diyorum. Büyüklerimiz yaşayan büyüklerimizle ilgili çok ciddi sağlık problemleri söz konusu olacak ee, ve özellikle şeker ve tansiyon ve kalp konularımıza dikkat edeceğiz. Böbrek üstü bezlerimizde hassasiyet ve özellikle yaşlı annemiz ya da babamızın prostat ve hani mesane ile ilgili sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerde özellikle eşinizin ailesi ve kendi aileniz ne kadar yorucu olduğunu bilmenize rağmen eşinize sen sorumsuz, sorumsuzsun demeyi unutmuyorsunuz. O sorumlu. Yetemiyor sorunu Ondan 10 on tane koca yok. Yani bir tane adam var her yere yetemiyor. Sen de aynı şeyleri tekrar etmekten maşallah bıkmadın artık tekrar etmeyi bırak diyorum. Çünkü evliliğine zar zarar veriyorsun. Geçmiş ilişkilerimizin de yoğun bir şekilde geri dönse de onların sizin hayatınızda bir rüzgar, bir ışık olduğunu, olmadığını bilme bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Evet yani ailemize ait farklı şehirdeki mallarımızla alakalı e, yaşanacak sıkıntılar söz konusu olabilir. E, unuttuğunuz bir ev tamiri olması gerekiyor. Evimizle ilgili yenilememiz gereken noktaları hep erteliyor olabilirsiniz. Bu yıl aile köklerimize ait malları bölüştürme, Adaletli şekilde herkesin kendine ait yerini tamir etmesi, toprak, aza, arazi konularımızdaki yerler belirlenecek, belediye ya da devletle alakalı mahkemelerimizle ilgili e, mallarımızla alakalı sorunlar çözülmüş olacak, askere gidecek ya da vatani görevini yapacak çocuklarımızla ilgili ertelemeler söz konusu olabilir, çocuğunuz yurt dışına gidebilir ama geldiğinde mutlaka bu görevini yapacak, boşuna geciktiriyorsunuz, bırakın gitsin diyorum dedim bile. Çoktan dedim. Evet bir de şöyle bir sorunumuz var. Hem hem çalışıp hem evde ev hanımlığı yapan hanımlarımız için eşinizin bazen sizi değersiz kılması boşlukları itiyor. Bunlarla ilgili karı koca ilişki terapisine gitmek istemem. ama eşiniz bu konuyu asla kabul etmiyor. Sizden ricam sizi geliştirecek farklı eğitim kurslarına giderek kendi enerjimizi, kendi ruhumuzu iyileştirebiliriz diyorum. Bu arada yeni evliliklerde fitnelik, fesatlık olacak. Geçici aile aile evine gidebilirsiniz. Bu evlilik doğru. Siz başkaları değil. Siz kendiniz için birbirinizi doğru dinlerseniz bu ilişkide pürüz yok diyorum. Ama özellikle sevgili kadınlarımız, sevgili hanımlar, kendi kardeşinizin tavırları ve edası yüzünden e, eniştesini sevmiyor olabilir. E, aileniz eniştenizi sevmiyor olabilir. Ama siz eşinizin dürüst ve iyi yürekli olduğunu biliyorsunuz. Onun arkasında durun. Gidiyorsun ananın evinde şikayet ediyorsun. E, onlar bir şey deyince ağzını kapattırıyorsun. Karar ver. Ya konuşma ya da sahip çık ailene diyorum. Özellikle de çocuklarınız. Erkek, iki erkek çocuğunuz varsa birinin çok dışarıda göz olduğu ve onu kontrol etmemiz gerektiği, diğeri de psikolojik olarak odasından çıkmıyor. Rica ediyorum bu çocuğumuzu da hayata katmanız lazım. Özellikle spor, aktif noktalar ve çocuklarımızla alakalı iletişim konuşmalarımızı düzeltmemiz lazım. Siz de bazen ilgisiz bir aile yapınız oluyor. Bunları düzeltelim. Evet yazın çok hareketli. Ekonomik olarak da bazı dengelerde rahatlayacaksınız. Ama bu sene özellikle yazlık eviniz varsa uzun soluklu yazlıkta kalabilir. Enerjimizi düzeltebiliriz. Bu yıl özellikle yazın çocuklarımızın sağlık problemleri artabilir, büyüklerimizin, yaşlılarımızın sağlık problemi artabilir, virüsler, alerjik reaksiyonlar ve ateşli hastalıklar çok yoğun. Bu sizde de olabilir. Dikkatli beslenin, vücut vitaminlerinizi kontrol edin. Ne eksikse bunu tamamlamanız gerekiyor diyorum. Sağlık olarak özellikle sevgili oğlakların burun takıntısı olabilir. Dudak estetiği olabilir. Göğüs yaptırtmayı düşünebilir. Keloğlanlar olanlarda saç ekletilebilir. Evet doğru ama bunu özellikle Mart Nisan'da yapmanız daha sağlıklı. Eğer yazın yapacaksanız riskler var gözüküyor. Annenizin göz kapağı sıkıntısı ya da babanız var. Bunun acilen operasyon olması gerekiyor ekiyor. Oğlaklarda göz e, nefes darlığında kul, e ne deriz? Burunda et ve nefes almada zorlanmalar var ve ateşli hastalıklar söz konusu olacak. Bu sene doğru beslenme, doğru vücut evremizi kontrol etmemiz lazım. Bazı e, sizde de kamburlaşma, skolyoz sıkıntısı olan sevgili takipçilerim bu sene küçük operasyonla tedaviniz ve e, omurilik sorununuzun çözülmüş olacağını uyarıyorum. Mutlu ve keyifli, güzel ve lezzetli bir yıl sizinle olsun. İstekleriniz, sevginiz, Alanınız aydınlık olsun, altın ya da paranız çalınacak. Özellikle 4 ve 7. kat, 4 ve 7. kat arasında olan hanenize hırsız girebilir. Bu sene dikkatli olun.